e, hapisten çıkma gibi bir yani Allah korusun öyle, o, olamaz ama herkes de bu dirayette olamayabilir. Çünkü bunlar e, e, naif, yani nazerin bayanlar bakın hayatımda hiç o kadar büyük aman böcekleri görmedim ben. Yani <gülüyor> öyle çok büyük aman böcekleri, fareler ve hani şartları yani bilen bilir. Yani bir hapis ortamı, her tarafınız kelepçin. Yani o kadar o kadar.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 Peki efendim, bu özellikle 11 Temmuz 2018'den sonra, operasyondan sonra birçok anne ve baba, işte kızım zorla alındı, oğlum zorla alındı, baskı vardı vesaire medyaya yansıyan görüntülerle karşılaştık biz. Bunlar ne demek söylemek istersiniz? Niye böyle bir şey hissettiniz? Eğer zorluk yoksa, baskı yoksa, tehdit yoksa, bu anne ve babalar neye güvenerek bunu söylediler? Yani bu ifade da zaman zaman karşılaşıyoruz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 de biliyor. tam tersini söylediniz. Bu arkadaş mesela cezaevinde de değil. Böyle bir şey niye hissediyor? Yani izlesin diye mi yapıyor? Acaba ne içinde? Yani bilemem tabii ki ama şöyle yani e, onları demesi girecek hapse girecek. Bir de zaten e, Hüseyin Bey biz bir kumpas davasındayız. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Biz zaten bir e, iftira ve kumpasla eee yüz yüzeyiz şu anda. Iftira dediğiniz böyle olur zaten.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 Ee, ve Ama onun elbise, da... Hepsi aynı model, aynı saç, yok, aynı değil. elbise, i̇şte o bir özel, algı. Bir, özel bir çaba var orada. Yok. Yani o, bir yani o bir araya getirilemez. Aynı elbise ba bakın bu tamamen algı. İçinde mesela esmer olanlar var, saçı kızıl olanlar var. Ee, yani sarışın bayanlar daha çok beğeniyor. O onlar var. Yani herkes kendi istediği gibi giyinir. Yok yani Yok. isteyen istediğini giyinir. İsteyen ise bazen konseptler oluyordu 40lı yılları falan. Herkes 40lı yıllardaki gibi giyiniyor. O bir show programı. O ee, bakın ülkemizde e, pırıl pırıl bir gençlik var, ne yazık ki e, bağnazlık e, nedeniyle dinden soğudular, ateist değil oldular. Bunları e, İslam'a, dine e, ısındırmak, dinde gülme var, e, dindar insan da gülebilir, dindar insan da kahkaha atabilir. Şimdi,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 Yani hiçbir kurumun kişi hiftarında başına kipa olan Musevi din adamları görmedim ama Çırağa geldiği zaman 5-6 kişi evet. Kendi kıyafetleriyle döndü evet. Bunun bir e, Özelliği, daveti, yani bir çaba yani Neden?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 Önceki dönemlerde bu yani daha önce 13 kez biz bu olaylardan beraat ettik zaten. Yani bu, bu tarz böyle iftiralardan yani aynı şeyler. Evet yani takdir Allah'ın Allah'ın Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Tabii ki şu an bir hani iftiraya maruzuz ama bunun da biz Türk adaletine güveniyoruz. Yani her ya da geç tabii ki devletimiz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 26-27 yıldır bu yapılış içindesiniz sizsiniz, 17-18'ce cezervide yaptınız. Şimdi de ev hapsindesiniz. Dönüp arkanıza baktığınız zaman keşke olmasaydın. Ben gencim, güzelim, sokaklarda caddede gezebilirdim dediniz. Bir şey var mı? Bir pişmanlığınız var mı yoksa? Şimdi size tek cümleyle söyleyeyim. 27 yıl önce Adnan Bey ile tanıştığım güne şükretmediğim hiçbir günüm yok. Allah hamdolsun. Beni Adnan Bey ile tanıştırdı ve bugünleri yaşadım. Hapis Yusuf Medresesi'dir. Çok güzel şeyler kattım hayatıma. Medrese Yusufiye. Yusufiyedir. Hayatıma çok güzel şeyler kattım. Gereksizleri de çıkarttım. Benim için müthiş bir eğitim oldu. Ne size? Söyleyeceğim. Bin yıl hayatım olsa bininci yıl gelsem yine Adnan Bey ile tanışırım. Ee, Allah'ın takdir ettiği bir kader üzerine bunları yaşadım. Ben Allah'a iman ediyorum. Kadere iman ediyorum. Asla pişmanlığım yok. Yaşadığım, yaptığım her şeyde gurur duyuyorum çünkü. 27 yıldır haram, hiçbir şey yapmadım, ee, helalden hiç yaşmadım, hiç böyle yalan söylemedim, vefasızlık yapmadım. Hani biraz daha rahat yaşayayım, iki gün daha erken çıkayım diye ee, sevdiğim, güvendiğim, vefa gördüğüm insanlara e, iftira atmadım. Onun için yani e, çok memnunum kendimden de, Allah'ın bana takdir ettiği kaderden de inşallah. Yani siz çıktınız ama hala geçirde olan arkadaşlarımız var. Hı hı. Davas süreci nasıl işliyor? Şikayetiniz var mı? Yok mu? Ne demek söylemek istersiniz? Üstadım bir sözüyle cevap vereyim. E, Muhabbet ve dairleri, husumete vaktimiz yok diyor. E, üstadımız.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 Bana yıllardır verdiği sevgi eğitimiyle ben orada yaşadım. Bakın e, 30, 24 kişilik hazırlanmış koşullarda 36 e, <gülüyor> adli suçlunun arasında 17 ay geçirdim. Nasıl geçti orada? Bakış, Bakışları nasıldı size? E, tabii ki ön yargılıydılar. Vardı? Her anladın türlü anladın suçlar vardı. Evladını öldüren, uyuşturucu, kaçakçılığı yani bildiğiniz adli suçlar yani eşini öldüren e, bayağı e, ciddi. suçlar. bakışlarıyla değişti mi, ne Tabii ki. Birlikte namaz kıldılar bizimle. Başta tabii ki onlarda e, basından kaynaklı yani. bir ön yargıyla sonra bizi gördüler. Bizi tanıdılar. Şimdi orada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 Ee, bir de bir modellik vesaire Hı. biraz kendinizi anlatın son olarak evet. ben açıkçası itiraf edeyim kendimi anlatmayı çok da pek sevmem de beceremem programı, de <gülüyor> yani şöyle zaten insanlar beni bilirler ben Nereye çok ne yaptınız babanız ayrınız, ne, ben şey is, e, e, İstanbul e, Belediyesi Çeyih Tiyatrosunda tiyatro eğitimi aldım liseden sonra tamamen sanat e, camiasında e, kendimi geliştirdim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 Çok fazla çalışmam oldu ama bu Danimarkalı gelin herhalde o hiç bitmeyecek. Çünkü beni hala yani hapiste komutanlar bile Danimarkalı gelin diye çağırıyordu. O Yani halkımız onu çok sevdi sağ olsunlar. O, o konuda da e, güzel sevdi. de var. Tabii çok fazla filmim var, dizilerim var, filmim var. E, ama... E,